Hilesiz bir bozuk parayı üç kere attığınızda, en az ikisinin yazı gelme olasılığı nedir? En az ikisinin yazı gelme olasılığı. Bütün olası sonuçlar aşağıdaki ağaç çemasında gösterilmiş. Ağacın en tepesi bize parayı ilk atışımızdan sonraki iki olası sonucu gösteriyor. Yani ya yazı gelir, ya da tura, değil mi? Sonra, parayı ikinci kere atıldığında, ikinci kez atıldığında olabilecek sonuçlar nedir? Yine, parayı ilk attığımızda tura geldiyse, ikincisinde de yine yazı ya da tura gelebilir. İlk atışta yazı mı geldi? İkincisinde de yine yazı ya da tura gelecek. Aşağıda da üçüncü atıştaki olası sonuçlar gösterilmiş. Bir düşünelim. Bu şemayı kullanarak, üç atıştan en az ikisinde yazı gelme ihtimali nasıl gösterebiliriz? Yani toplamda kaç olası sonuç var ve bunlardan hangisi bizim istediklerimize uyuyor? Buradan başlayalım. Burası üçüncü seferde tura geldiğini söylüyor. Yukarıya doğru gidelim. İkinci seferde de tura gelmiş. Aslında bitti ama neyse dümdüz yukarı doğru devam ediyoruz ve ilk atışta da tura gelmiş. Yani üç seferde de tura gelmiş oldu. Bizim aradığımız kesinlikle bu değil. Burada yazı var. Tura, tura yazı. Bu arada bunların her birine. Yaprak diyebiliriz, ne de olsa bu bir ağaç şeması. Evet, burası tura, tura yazı ama biz en az iki yazı olacak demiştik. O zaman bu da olmaz. Gelin bir de buradakine bakalım. Tura, yazı, tura. Tek bir yazı var, yine olmadı. Tura, yazı, yazı. İşte bu olur. Evet, burayı böyle boyayalım. Üçüncü ve ikinci yazı gelmiş. İlki de tura. Yani en az iki yazı gelmiş oldu. Burada ise yazı, tura, tura var. Olmaz. Yazı, tura, yazı. Bu olur. Burayı da boyayalım. Bir sonraki yazı, Yazı dedik, bu oldu. Zaten ilk seferde ve ikincisinde yazı gelmişse, tura da gelse, yazı da gelse fark etmez. Çünkü elimizde zaten en az iki yazı var. Yani bu bizden istenene uyuyor. Yazı, yazı, tura ve yazı, yazı, yazı. İkisini işaretledik. Tamam, şimdi sorumuza geri dönelim. En az iki kez yazı gelme olasılığı nedir demiştik. En az iki kez yazı gelme olasılığı. Kaç tane eşit olası sonuç var? Bozuk paranın hilesiz olduğunu zaten söylemiştik. Öyleyse bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olası sonuç var. Bunlardan kaç tanesi bizim istediğimiz gibi? 1, 2, 3, 4. 8 taneden 4'ü. 4 bölü 8. Yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. En az iki kere yazı gelme olasılığı, en az 2 kez yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'ymiş. Şahane